süredir Netflix'i meşgul eden bir tane belgesel vardı. Adı da Tinder Eğer bu belgesel izlemediyseniz de mutlaka internette capslerine denk gelmişsinizdir. Belgeselin konusu klasik bir dolandırıcılık hikayesi. Bu belgeseli oturup izledim ve internetteki yorumlara baktım. Doğal olarak. Orada da şu yorumları gördüm. Genelde insanlar şundan yakınmış. Neden böyle bir belgesel çektiniz ya? Gerek var mıydı falan diyorlardı. Aslında haklılardı da. Yani bu ülkede yetişmiş herhangi biri bir sabah televizyonu açsa, bir sabah kuşağında buna benzer zilyon tane olayla karşılaşır. Hatta sanırım hala Müge Hanım'la haftada 3-4 tane buna benzer olay falan çözüyor ama hala bir yerde insanlar dolandırılmaya devam ediyor. Benim bu belgeseli izlememdeki amaç sonunun farklı olabileceğini düşünmem. Videonun bu kısmında belgeselin sonunu söyleyeceğim, spoiler vereceğim. Eğer İzlemediyseniz belgeseli videoyu burada durdurabilirsiniz. Artık takdir sizin video izleyenlerle biz devam edelim. Belgeselin sonunda adam bir şekilde yakalanıyor, cezaevine gönderiliyor ve bir süre sonra adamı salı veriyorlar. İnsan oturup şu söyle "Ya neden saldınız bu adamı? <gülüyor> bu adam kanıtlarıyla dolandırıcı. Ya neden saldınız bu adamı?" diyoruz. Ondan sonra bir de şunu gördüğüm videonun önünde ben zannediyordum ki hani bu dolandırıcılar bayağı sadece bizim ülkemizde salınıyor meğer her yerde bir şekilde hani salınıyormuş. Bunun sebebi biraz hukuki şey. Evet dolandırıcılık hukuki olarak bir suç doğru ama buna düşmemek de bizim elimizde. Yani ben birine kişisel bilgilerimi, paramı, mülkümü veriyorum ama bunun hiçbir hukuki dayanağı yok. Onu da şöyle açıklayabilirim. Yani şimdi siz bankadan para aldığınızda, işte bankadan bir kredi çektiğinizde, onu bankaya geri ödemeyince ne oluyor? Ya faize karşılaşıyorsun ya da size haciz geliyor gibi gibi. Ama siz birine borç verdiğinizde ya da borç verdiğinizi düşündüğünüzde bir hukuki metni dayandırıyor musunuz bunu? Yani o kişiden böyle yazılı alıp biri sözleşme, bir hukuk... Yapıyor musunuz? Hayır, bu iki kişi arasında olan bir alışveriş diyor ve dolandıran hayatını yaşamaya devam ederken dolandırılmış olan kişi de dolandırılığıyla dolandırıldığıyla <gülüyor> maalesef ki kalıyor. Aslında belki de sorgulamamız gereken şey şu, biz ne ara sosyal medyada tanıştığımız insanlara bu kadar güvenilir olduk. Yani bir insan birden işte gördüğümüz bir sosyal medya uygulamasından ki belgeselde bu Tinder, Görüyoruz bir profil ve hemen ona hop diye güveni veriyoruz. Eğer bir insan dolandırıcıysa sosyal medya bunun için gerçekten bulunmaz bir nimet bu arada. Yani bir profil oluşturmak kaç saniyeniz alıyor? Ona videolar bel, videolar resimler yüklemeniz kaç saniye alıyor? Yani aslında çok kolay işte sahte bir hayatı oraya koyabilirsiniz. Hatta bunun için en güzel örnek şey galiba hava videomadı da Barney. Hani e, kendine çok zengin bir insan yani çok zengin bir adam imajı veriyordu ve onun için böyle sürekli sahte web sitesi falan O böyle bir, çok kısa bir süreni buraya bırakacağım adını da yazarım Buraya şu an hatırlamıyorum hangi boyumda ama i̇şte O zaman da şunu da söyleyebilirsiniz eğer bu hayat sahte ise o adam gerçekten zengin değilse işte o yatlara katlara nasıl gidiyor o lüks tüketimi nasıl sağlıyor diyebilirsiniz aslında işte bunlar hepsi bir plan yani Biriyle tanışıyorum, sosyal medyada görüyorum. İşte fotoğraflar çok lüks tüketim, yatlar, katlar bilmem ne ama onun kaynağını asla sorgulamıyorum. Bana bir şey diyor, işte şunun şunun, oğluyum falan diyor. Hemen inanıyorum. Zaten herhalde e, zengine inanmak biraz daha kolay. Bu hani toplumsal bir şey midir, bilimsel bir şey midir bilmiyorum. Nedense parası daha çok olan insana. Daha çok güvenme eğiliminde oluyoruz. Burada da aslında bir dolandırıcının tuzağına düşmüş oluyoruz. Yani zaten birisi dolandırmak istiyorsa size güven aşılamak zorunda. Mesela bizim ülkemizde işte askere, polise, savcıya, işte jandarmaya güven çoktur mesela. Bu yüzden de bunu çok sık kullanırlar. İşte ararlardı mesela işte derlerdi ki işte banka bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti. İnsanlar da hemen böyle bunu engellememek için elinden gelen her şeyi yapardı. Mesela bana çok sık bu yüzden içişleri Bakanlığı'ndan mesaj görüşe i̇şte kendini şu şu şu tanıtan insanlara güvenmeyin diye ama buna rağmen hala insanlar bir şekilde güvenip parasını kaptırabiliyor işte yani. Ne yapacaksın? İşte burada bunun sorumluluğunu almakta işte bunu bir dolandırıcılık tuzağı olup olmayacağını ayırt etmek bize kalıyor. Eğer reşit bir insansınız, akıl sağlığınıza bir problem yoksa bunu düşünebilmemiz lazım. Hukuk da bize zaten bunu söylüyor. İnternette sadece bu belgeselin gereksizliğine dair yorumlar okumadım. Bir yandan da biraz kadınlara eleştiriler yapılmış. Belgeseldeki kurbanlara işte para avcısı denmiş. Yani bence bu işin kadın erkeği yok. Cinsiyetten bağımsız. Herkes gerçekten de para avcısı olabilir. Çünkü herkes ama herkes derinlerde bir yerlerde işte kolay yoldan paraya ulaşmak kolay yoldan rahat bir hayat yaşamak istiyor. Bunun için de kimseye kızmıyor açıkçası. Yani bu çok normal bir istek. Yani bir insan çalışarak para kazanıyorsa ki kazandığı paranın miktarı hiç önemli değil. Onun ne kadar zor kazanıldığını bilir. Onu böyle herkese yaymayacağını çok iyi bilir ama öyle biri var ki karşınızda size sürekli böyle para yağıyor. E, bu da bizim işte Özellikle kadınlar için konuşuyorum. Bunu hani erkeklerde durum nasıl bilmiyorum ama kadınlarda şöyle bir şey seziyorum hani bir beyaz atlı prens gelecek ve beni kurtaracak. Hayır, bu durumu seziyorum. Böyle büyüdük, böyle büyütüldük, böyle masallar çok dinledik. İşte o masalla bir, işte bir şeyler yaşanıyor, yaşanıyor. Sonra bir tane beyaz atlı prens geliyor sağolsun. Tek, tek sahip olduğu şey biraz yakışıklı. <gülüyor> bir de bir tane beyaz atı var. Başka da hiçbir şey yok. Ve geliyor beni kurtarıyor sonra mutlu son Zaten sonunun ne olduğu bile önemli. O geldi ya, tamam benim hayatım artık kurtuldu, psikolojisi var nedense. Bunu hala yaşıyoruz. Mesela bana diyorlar ki, ya ne var ya sen zaten kadınsın bir tane zengin koca bulursun, yaşarsın hayatını falan dolar. E ben de diyorum ki, zengin kocalar beni mi bekliyor? Hepsi sanki böyle kapımda kuyruk olmuş, hepsi şey... Ezgi ile evlenmek istiyorum, Ezgi'ye para yedirmek falan istiyorum istiyorum zannediyorlar. Yani, biri zengin biriyle tanışabilmem için gerçek hayatta konuşuyorum. Öncelikle o zengin insanların bulunduğu ortama girebilmem lazım. Benim çevremde mesela öyle insanlar yok. Yani o yüzden bu parayı bir şekilde kendim kazanmam lazım. Mesela bu yüzden hep şunu söylerim, zengin bir koca bulana kadar oturur kendim zengin olurum neyse özetlemek gerekirse bu belgesenin çekilme sebebi de çok açık aslında yani hukuki olarak dolandırıcılık evet bir suç ama salı veriliyor çünkü belki hukuki açıklar var artık orasını karışmıyorum ama herkese duyurmak gerekiyor böyle bir olay var mesela böyle bir insan var ve bu insan dolandırıcı bu insan hala mesela belgeselin sonu da görüyoruz. Ha, o kaldığı yerden hayatına devam ediyor ve kaç kişiyi daha dolandırıldı bu belgesel çekene kadar mesela bilmiyoruz sonra sonrası yok e, görmüyoruz. Ama duyurmak lazım. Nasıl ki bir dolandırıcı sosyal medya aracılığıyla bize ulaştı. Aynı şekilde biz de o dolandırıcıyı o kötülüğü yapan insanı tekrar sosyal medyayla bütün dünyaya ulaştırabiliriz. Ve <gülüyor> Belgeseli izledim falan bu yorumlar yaptım. Direkt böyle annemin bir sözü aklıma canlandı. Yani annem hep şey der. Az olsun, öz olsun, senin olsun.